Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz 20 Nisan 2023 tarihinde sabah saatlerinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu videoda aslında 20 Nisan ve akabindeki süreçlerde e, tutulma haricinde ne gibi gezegensel değişimler ve etkileşimler olacak. Bugünün tutulma haricinde farklı açılardan önemi nedir Bunu da aktarmaya çalışacağım Tutulmaya dair çok fazla detaya girmeyeceğim tabi aralarda bahsetmem gerekirse onlara değineceğim ama biliyorsunuz zaten kanalda bir tutulma videosu var Ama bugün meydana gelecek olan diğer etkileşimlerden de bahsediyor olacağım Böylelikle kafamızda süreci daha net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle 20 Nisan 2023'te saat 07 civarında, 29 derece koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak dediğim gibi. Öğle saatlerine doğru artık güneş koç burcundan çıkıp boğa burcuna geçecek. Ve güneşin boğa burcu geçişiyle beraber zaten bir aylık yeni bir döngüyü başlatırken bir taraftan da henüz kova burcuna geçmiş olan plütoyla güneşin tam karesi kesinleşecek. Akabinde ise 21 Nisan tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Yani bu döngü e, tutulmaya eşlik eden bir döngü olduğu için aslında hepsini bütün e, açıdan değerlendirmemiz daha yerinde olacaktır diye. Ayrıca bu videoyu çekme gereksinimi de hissettim. Tutulmada yaklaşmışken belki tutulma videosundan haberdar olmayanlar varsa onu da hatırlatmak istedim arkadaşlar. Yine topluluk sekmesine her iki videoyu da eklerim. Zaten instagram hesaplarıma düzenli olarak gündem yaklaşırken e, videoları eklemeye çalışıyorum. Eğer beni instagram hesabından takip etmiyorsanız mutlaka edin derim. Yine kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşır, yorum yapar ve beğenirseniz keza aynı şekilde. Kanalı ayrıca destek olmak isteyenler teşekkür veya katıl butonunda kullanabilirler. Şimdi. 20 Nisan tutulmasının enerjilerini anlattık detaylı bir şekilde e, buradaki sabit yıldızlar semboller ve buradaki aslında köklü değişim ve dönüşümün e, hangi boyutlara varabileceğini aktarmaya çalıştık bu kısmı çok fazla dediğim gibi anlatmaya gerek duymuyorum zaten yaklaşık bir saatlik bir video var kanalda ama Güneş'in boğa burcuna geçmesiyle beraber üzerimizdeki o koçun getirdiği hararet, cesaret, bununla beraber aslında hırs ve hemencecik bir şeylerin olmasının gerekli olduğu hissi yani bir acelecilik halinden çıkıyoruz. Ve güneş boğa burcuna geçiyor. Yani zaten koç burcunun son derecesinde meydana geleceği için bu tutulma artık hani ne olacaksa olsun noktasında bizleri yakalıyor. Aynı gün içerisinde güneş boğa burcuna geçtikten sonra durumu idrak etmek, durumu ve şartları görebilmek, elimizdekileri görebilmek adına bir fırsat meydana gelecektir. Ama bu defada yine analitik bir derece olan sıfır derecede güneş plüto karesi yaşanacak. Akşam saatlerinde yani sabah tutulmayla başlıyoruz. Akşam saatlerinde de e, aslında tutulma videosunda anlatmış olduğum gibi Plütonla bir karesi var tutulmanın ama güneş boğa burcuna geçtikten sonra oluyor. Ki biliyorsunuz Plüton'da, burcunda ve sıfır derecede meydana geliyor arkadaşlar. Bu yıl bu dereceleri çok fazla e, konuşacağız. E, 2023 gündeminde bu analitik derecelerden çok fazla konuşacağız. Zaten e, danışmanlık e, verdiğimde arkadaşlar görüyorlardır. Gerçekten çok kritik derecelerden bahsediyorum. Hatta bazen hepsini yetiştirebilecek miyim, hepsini paylaşabilecek miyim? Bu kanalda onu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten enteresan bir yıl içinden geçiyoruz. Bu dereceler hiç olmadığı kadar çok görmeye başlayacağımız dereceler olacak bu yıl itibariyle. Şimdi güneş ve plütonun sıfır derecede kare görünüm yapması özellikle tabii ki sabit burçların ilk dereceleri yani boğa, akrep, kova, aslan burçlarının ilk derecelerini doğrudan etkileyecek, doğrudan Sert bir şekilde etkileyecektir ki zaten geçtiğimiz 2-2,5 iki, iki yıl boyunca bu alanlarda değişimler yaşandı. Buna ek olarak biliyorsunuz ay düğümleri de artık bu noktaya doğru yaklaşmakta. Yani kuzey ay düğümü de artık boğa burcunun ilk derecelerine kadar gelmiş vaziyette. Güney ay düğümü daha akrep burcunun ilk derecelerine kadar gelmiş vaziyette. Yani buradaki enerjiyi biraz daha kadarsel forma getiren, biraz daha enteresan hale getiren. Dinamiklerden bahsediyorum aslında. Şimdi e, güneş Plüto, tokaresi ile beraber ne gibi e, değişimler yaşayabiliriz? Aslında ay da işin içinde ama dediğim gibi bunu ayrıca ele almak istedim. Öncelikle bir güç mücadelesinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Diş geçirmek, güç geçirmek, gücünü toplamak, cesaret göstermek, e, hedeflere kitlenmek, odaklanmak. E, maksat neyse onu net bir şekilde tespit edebilmek, sıfırdan başlayabilecek cesarete sahip olabilmek, iddialı olabilmek, yeri geldiğinde manipülatif olabilmek, kontrol etmek veya kontrol edilmek gibi temalar bu e, gezegenlerin etkileşimiyle beraber ortaya çıkacaktır. Şimdi burada herkes kendi benliğini, kendi varoluşunu, kendi sahip olduklarını korunma eğiliminde olacaktır otomatikman. E, çünkü boğa burcu aslında Sahip olmakla ilgilidir yani ben buna sahibim veya ben buyum yani benim değerim budurla alakalı bir tema. Ve burada aslında belki de yeni bir değer inşa etmek için veya mevcudumuzu korumak adına e, savaşmaktan kaçınmayacağımızı yani kana kan dişe diş e, resleşerek e, ilerleyebileceğimizi gösteren bir yerleşim. Her şeyi kaybetmek pahasına elimizdekilere sahip çıkmak gibi bir tema yani e, bunu göze alıyorum ama bunları korumak için. Yani böyle bir tezatı da içinde barındırıyor. Dolayısıyla egosal çatışmalar, ben teması, güneşle beraber ben boyum, ben bunu istiyorum, ben böyle yapacağım gibi cümleler. Ve kimlik krizleri ve güç mücadeleleri özellikle tabii ki devletler, devlet yöneticileri, bir şekilde göz önünde olan insanlar, şöhretler e, ve parlayan insanlar diyebiliriz. Bunların bu tarz çıkışları, bunların sert ve manipülatif söylemleri oldukça imkan dahilinde gibi gözüküyor bu yerleşimle beraber. Zaten koş tutulmasıyla beraber gelilen bir hat var hepimiz için. Artık bir dolmuşluk, artık bir şeyin son noktasına gelmişlik hali söz konusu. Ve tabi burada ilişkilerde manipülasyonlar, kıskançlıklar, birilerinin birileri üzerinde tahakküm kurmaya çalışması, birilerinin birilerine güvenmeyişi, şüpheler paranoyalarda ön plana çıkabilir ve dediğim gibi herkes kendi gücünü göstermek isteyecek yani herkes kendinden yana olacak herkes kendi gardını alacak ve geri geldiğinde de savaşacak gibi gözüküyor Tabii psikolojik anlamda da bu durum bizi biraz yoracak yani olduğumuzdan daha güçlü görünmeye çalışma çabamız haliyle bizi yoracak Sağlık anlamında da dikkatli olmalıyız. Biraz gevşemeye ihtiyacımız var. Biraz rahatlamaya ihtiyacımız var. Koşullar ve şartlar her ne olursa olsun. Kendimizi savunmak zorunda olmadığımız müddetçe böyle bir tablonun içine zorla girmeye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu bizi gelecektir. Zaten tutulmalar sürecine girmiş bulunmaktayız. Bunun gerginliği, bunun yoğunluğu da üzerimizde olduğundan başlangıçta hemen enerjimizi tüketmeyelim diyeceğim açıkçası. Tabi burada e, özellikle Plüto Kova temasıyla beraber topluluklarla alakalı da bir başkaldırı yani yöneticilere toplulukların başkaldırısı gibi bir durumda olabilir. Yani evet sen güç sahibisin, iktidar sahibisin ama biz de birlikte güçlüyüz gibi bir durumdan da bahsediyor olabiliriz. Yani tarafların birbirini karşılıklı olarak tehdit etmesinden aslında bahsedebiliriz bu yerleşimle beraber ve tabi ki güçlü bir dönüşüm Güçlü bir kimlik krizi güçlü bir aidiyet krizi de yaşatacaktır yani ben nereye sahibim neye sahibim ve ben kimim ve bunun için ne yapabilirim yani potansiyelim nedir gücüm nedir nerelere uzanabilirim veya gerçekten potansiyelimin sınırlarını zorluyor muyum bu dönüşüm için gerekli cesareti gösteriyor muyum yeri geldiğinde acı çekmeyi de göze alabilecek miyim gibi soruları da beraberinde getirecektir arkadaşlar. Bu yerleşim dediğim gibi aynı zamanda tutulmaya da eşlik ettiği için buradaki kadersel etki çok daha büyük. Burada sahip olduğumuzu görmemiz yani ben buna sahibim. Benim elimdeki veri değer budur, materyal budur diyebileceğimiz konuları daha gözle görünür halde e, aslında sergilemek isteyeceğiz. Yani bugüne kadar saklandığımız, gizlendiğimiz, alttan aldığımız, sineye çektiğimiz durumlar varsa artık yüksek sesle... E, göz önünde olmaktan çok da çekinmeyeceğimiz bir yerleşim olacağını düşünüyorum açıkçası. Sıfır derece zaten büyük bir başlatıcı enerjiyle tetikler. 29 ile beraber biten yani o günün sabahında biten konular o günün akşamında artık sıfırdan sil baştan başlayacak hale geliyor gibi gözüküyor. 21 Nisan'da da Merkür Retrosu başlıyor. E, Merkür Retrosu için ayrıca bir video çeker miyim bilmiyorum ama e, şimdilik burada bahsedelim. Merkür retrosunun bitmesiyle beraber, pardon başlamasıyla beraber aslında tutulmanın da retro gölgesinde yaşandığını söyleyebiliriz. Yani bir taraftan da kafamız karışık, algılarımız karışık. Gerçekten ben neyi korumaya çalışıyorum? Ben neye sahibim veya ben kimim? gibi sorular noktasında kafamızın karışık olduğu durumlar var. Özellikle Merkürün Uranus ile yakın temasları da. Yani kafamız karışık, aniden bir fikir geliyor aklımıza. Aniden özgürleşmek istiyoruz, aniden geri vazgeçiyoruz. Bazen elimizdekileri korumak istiyoruz, bazen yeni değerler oluşturmak istiyoruz gibi. Zaten bizi zorlayan, yoran bir takım süreçlerden geçerken bir de üstüne Retro'nun eklenmesiyle beraber tabii ki bu kafa karışıklığı daha da artacaktır. Ee, tabii bir takım fırsatları da getirecek. Ee, özellikle bu Retro'nun 15 derece boğa burcunda başladığını görüyoruz. Kasım tutulması, Şubat dolunayı yine önümüzdeki Mayıs tutulmasına doğru başlayacak enerjiler bilhassa yine tutulma bandında o günlerde yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Yani ben artık bir şeyleri değiştirmeliyim. Ben artık bu döngüyü kırmalıyım noktasına getirecek bizi. Bu retroda biraz nefes alacağımızı, durup düşüneceğimizi bazı şeyleri düşünmek için zamanımızın olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Gerçekten çok hızlı bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçten geçerken bazen nereye doğru ilerlediğimizi veya ne yaptığımızı çok daha fark edemeyebiliyoruz. İşte bununla alakalı bence bu retro süreci iyi olacaktır. Ve özellikle geçtiğimiz yaklaşık 4-5 ayı da değerlendirmemiz adına bize fırsatlar sunacaktır diye düşünüyorum. Akabinde zaten haftalık yorumlarda bu etkileri hani çok kabaca paylaşmıştım ama akabinde çok özel bir... Kavuşumla meydana gelecek. Onun için ayrıca bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, ama tutulmanın bu e, gezegensel etkiler, enerjiler altında olduğunu da ekstradan paylaşmak istedim sizlerle. Zaten tutulma videosuna var ama dediğim gibi bunlar da gözden kaçmasın. Normalde tutulma olmasaydı bu e, gezegensel etkileşimlere dair ayrıca bir video, video çekerdim. O yüzden neden çekmiyorum diye düşündüm. Evet e, anlatmak ve paylaşmak istediklerim bunlar. Özellikle dereceleri veriyorum arkadaşlar. Bu aralar çok fazla arttı. İşte olmuyor. Tutulmalarla beraber midir artık. Farklı art niyetler mi aramalıyım bilmiyorum ama. E, evet olmayabilir. Çünkü dereceleri haritanızda belirli. Doğru bir yere konumlandırabilmelisiniz. Eğer bilmiyorsanız danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir astrolok arkadaşlar. Dedikten sonra teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bakalım tutulmalar bize güzel şanslar, bitişler ve başlangıçlar getirsin. Hoşçakalın.